Madde SCP-173 Nesne sınıfı Öklit Özel saklama prosedürleri SCP-173 öyesi her zaman kilitli bir konteyner içerisinde tutulur. Personelin SCP-173'ün konteynerine girmesi gerektiğinde en az 3 kişi girilmeli ve kapılar arkadan kilitlenmelidir. Konteyner boşaltılana ve tekrar kilitlenene kadar 2 kişi her zaman SCP-173 ile direkt göz kontağı kurmalıdır. Açıklama 1993 yılında Site 19'a transfer edildi. Kökeni henüz bilinmiyor. Beton, inşaat demiri ve bunları ek olarak Krylon marka sprey boya ile yapılmış izlerden ibarettir. Nesne direkt olarak görüş alanında bulunduğunda hareket edemez. Görüş hattı SCP-173'e karşı asla kırılmamalıdır. Konteynere girmek için görevlendirilmiş personele göz kırpmadan önce birbirlerini uyarması konusunda talimat verilir. Nesnenin boyun kırarak veya boğarak saldırdığı rapor edilmiştir. Bir saldırı durumunda personel, 4. sınıf tehlikeli nesne barındırma prosedürlerine uymak zorundadır. Personel, içeride kimsenin bulunmadığı zamanlarda konteynerı taş kazıma sesleri duyulduğu rapor edilmiştir. Bu durum normal kabul edilir ve bu davranışta olacak herhangi bir değişiklik durumu görevde olan HCML amirine bildirilmelidir. Yerdeki kırmızımsı kahverengi madde, dışkı ve kan karışımıdır. Bu materyalin kaynağı bilinmiyor. Evet, okumuş olduğum SCP Vakfı'nın, SCP hikayelerinin ilk SCP'si. Bu hikayeden sonra insanlar kendi SCP'lerini, kendi korku hikayelerini oluşturdular. Ve SCP Vakfı sitesini yüklediler. scpfoundation.viki.com sitesine. Siz de kendi SCP'lerinizi yazabilir ve siteye yükleyebilirsiniz. Şu an site içerisinde bine yakın SCP bulunmakta ve Gün geçtikçe SCP sayısı artmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki SCP hikayesinde görüşmek üzere.